Her kim ki vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse bağışlayıcı olan Allahü Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup mükafatı sayılmayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf duası. Çok değerli bir dosta, çok önemli bir konuyu konuşmak üzere, Türkiye'de belki ilk ve tek bir isimle kurulan önemli bir ilçe, burası vakıf-ı ve adı üzerinde bakın. Bakın tarihtir, kültürdür, medeniyettir, geçmiştir, gelecektir, vakıf her şeydir. Biz vakıf medeniyetini araştırıyoruz ve vakıf tarihini araştırıyoruz. Elbette bu konuda uzman, bilgili, üstelik de o hafı bir derdir. Doğalısız paylaşım hep Bir kişi ee, burada doğdum, bu coğrafyada ya bu an havasını ilk kez üşettim, suyu bu topraklarda büyüdüm ve bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyetimizin e, bu merkezlerinden birisi olan vakıf gibi bir her zâhere Vakıf bizim medeniyetimizdir. Vakıf kaynağına Kuran'da olan. Ee, bizi biz yapan, tarihimizi oluşturan, medeniyetimizi oluşturan en önemli unsurdur, müessesedir. Ve bizim burası da nacizane, işte belki vakıf adı taşıyan yerleşim yerlerinden, ilçelerin e, en der, tüm dünyada başka örneği olduğunu da sanıyorum vakf olarak Gülbahar Hatun e, tarafından vakfedilmiş Hatuniyet Kümmüyesi'nin çok önemli, çok en büyük vakıflarından biriydi. Ee, burası Vakfı değil, bir, bir de Vakfı diyor. Trabzon'un doğusunda e, yer alan, yani burası büyük vakıf. Trabzon'un doğusu olan Londra ilçesini içine alan bölümde Vakfı Sahil, yani küçük vakıf olarak Gülbahar Hatun'un Hatun efendim. Gülbahar Hatuniyet Kümmüyesi Trabzon'un en büyük kümmüyesi. İstanbul'da Süleymaniye Kümmüyesi neyse, Trabzon zaten Küçük İstanbul'dur. Fatih Sultan Bey Erhan Hazretleri tarafından fethedilmiş iki başkent var. Birisi Malib İstanbul'dur, birisi Trabzon'dur. Yani Bizans'ın başkenti ve burası da e, Pontus İmparatorluğu'nun başkenti olarak fethedilmiş. Yavuz Sultan Selim burada şehzadeler şehriydi Trabzon, İkinci şehzade olarak Trabzon'a gelen e, Yavuz Sultan Selim meshibe daha ve oraya başında da araziler değişik şeyler var. kadar birçok yerde bu en büyük Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna, sadaka-i icariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat, Hazreti Muhammed. Vakıfların Tarihi Arapça bir sözcük olan vakf,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 Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de denilebilir. Aslında önceden mallarını vakfeden kişiye vakıf denirken vakfedilen malaysa mevkuf denirdi. Fakat zamanla kurumada vakıf denmiştir. Kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi günümüz insanları için kolay bir durum gibi gözükmeyebilir. Fakat geçmişe baktığımızda adeta vakıflar medeniyeti sayılacak kadar hizmete sahip olan bir halkla karşılaşıyoruz. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim diye yazacaktır. Büyük Vakıf anlamına gelen bu bölge, Büyük Liman diye de anılan bir bölgedir. İşte bu bölgenin batısında yorulduğunu var, doğusunda yoruzluğunu var. Bu iki burun arasındaki bölge, e, Büyük Vakıf olarak Trabzon, hatuniyet künniyesine vakfedilmişti. Kadim bir tarihe sahip olan bir bölge burası. İpek yolunun denize açılan dumanlarından e, bir tanesi burası. Fod denize döküldüğü bir bölge. Bu e, Karadeniz malum. E, dağları denize kararalı olan bir bölgedir Fiziksel olarak. İç bölgelere geçiş. E, bu Dere yataklarından, urmaklardan, e, o galiler e, bir geçiş güzergahıyla. Burası da e, o e, limanların bir tanesi, yani İpek yolunun denize açılan kapılarından birisi. E, fiziki olarak, coğrafi olarak e, bazı özelliklere sahip olan bir bölge. Neden burası Vahf-ı Kedir? limanı da hal yere vakıftı. Yani Hatuniye Külliyesi'ne. Başkan'ın 40 Yaylası da oraya vakıftı. Ee, ama bu bölge tamamıyla vakıf olduğu için yani coğrafi olarak araziler. Buradaki arazileri, köyü e, hepsini etmişler Bu arazileri kullanan kişiler fakat o arazileri kullanma karşılığında, Hayli ve vakti belli bir öderdi. O yıllarda sürüsü olanlar e, besledikleri hayvanların yününden, sütünden, etinden neyse o vakfa belli bir kadar e, yardımda bulunurdu. bunu karşılığı olarak ama en büyük en büyük geliri yani hadiye küllesinin en büyük geliri bu vakfı kebül olduğu için vakfiden gelen eee akar ve bakır eee o gelir. E, buradan burada için burası Vakıf evi olarak kapatılmış. Eee Altın Müzesi eee İstanbul'un malumu Süleymaniye Vakfı'na giri. Bir olarak Altın Müzesi'nin en önemli unsurlarından bir tanesi Altın Yemekleşmesi. Bilim yapılan bir yer. İkincisi Hatuniye İmaret Hamresi. Eee orada kaç insanlar doyuruluyor fakir fukara'ya yardım yapılıyor. Üçüncüsü de eee Hatuniye'nin imarethane, şifahane, hastane olarak da hizmet veren bir külliye. yani Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde Malazgirt zaferinden yıllar önce Seyit Halil Gücdevani tarafından 1048 yılında kuruldu.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 mühim bir servet ve büyük bir müessese olarak gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük önem vermiştir. Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusu, Türklerin İslamiyet öncesindeki geleneklerinde de görülen bir sosyal özellikti. Türkler, Müslüman olduktan sonraki dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı, Allah rızasını kazanma isteğiyle çok daha güçlenmiş ve genişlemiştir. Bu durum vakfın belirli toplulukları kapsamasından çok bütün insanları hatta hayvanları ve doğayı da içine alacak şekilde genişleyerek enginleşmesine vesile olmuştur. Vakıfların hizmetlerinden veya menfaatlerinden yararlanabilmek için ne etnik ne dini ne de cinsiyet ve sosyal statü olarak bir ön şart aranmamış, hayır hususunda kesinlikle ayrımcılık ve bölgecilik yapılmamıştır. İnsanımız bu kaybettiği vakıf medeniyetini yeniden kurması, iptal etmesi ve o geçmiş vakıf hukukuna riayet etmesiyle inşallah bu sıkıntıları aşabilir. Yani burada bu küçük vakfı kebirden darzahane benim düşüncem, bu lanetten, bu beddualardan kurtarmak acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Berhum Günbahar Hatun'un o vakfiyesinde, Hatuniye Külliyesi'nin verdiği hizmetleri, verecek müesseseleri kurarak buranın gelirinin bir kısmını o tür faaliyetlere insanımız harcamaya çalışsa, o bedduadan kurtarır diye düşünüyorum. Vakıf bilinci noktasında Neler yapılabilir? Efendim, her yıl Vakıflar Haftası düzenleniyor. Vakıflar evet. Genel Gündemiz'in devlet şeyinde. Ve vakıf medeniyetini gündem yapmaya çalışılıyor ama bizim esas e, ecdadın kurduğu, bıraktığı vakıflarla günümüzdeki vakıf zihniyeti arasında da e, bazı yönlerde e, farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bir defa günümüzde Tabi zenginlerimiz var, para kazanan, servet sahibi olan insanlarımız var. Önül ister ki bunları paylaşsınlar. Bu merhamet medeniyeti yani e, inancımız doğrultusunda bu vakıf müesseselerinin sayısı artsın faaliyetleri e, gelişsin ve insanlığımız, insanlığımız ve insanlık bundan istifade etsin, ecdadın yaptığı gibi. Ancak bugün bazı vakıf e, mevzuat ve muamelat uygulama yönünden bakınca, eskilerle biraz e, farklılıklar gözüküyor. O da şu, e, vakıf, vakfeden vakıf olan kişi verecek. Bize vakıf kuruluyor bir dernek gibi. Para toplanıyor. Dışarıdan para toplanıyor, imkan toplanıyor, aranıyor. E, kendisi kuranların orada özgürlediği, verdiği e, ayni veya nakdi e, imkan küçük kalıyor. Yani bunun daha fazla vermeyi biz hani öğrenmemiz lazım, o ecdadımızın izinde giderek e, bunları geliştirmemiz lazım. E, dünyanın buna ihtiyacı var, ülkemizin var. Ee, bunun iki cihanda da bize geri göreceğini bilmemiz lazım. yani Bu medeniyetin yeniden inşallah e, kuruluşunda sizin gibi gayretli insanların bunu gündem yapan e, bu hususta emek veren insanların e, gayretleri de çoğalır. İnsanlığımız da bu hususta e, uyanır, aydınlanır biz o ecdadımıza layık nesiller oluruz ve o güzel nesillerin bizden sonra da devam etmesine inşallah hakkıyla buluruz devri vakıfla sahip iki önemli vakıf şehrine sahip tek il. Türkiye'de de çok önemli yetkili ve yöneticiler yetiştirmiş Trabzon. Trabzon'lara tarihi görev düşüyor. Şu düşüyor. Bu vakıfları düştüğü yerden yeniden kaldırmalıyız. Vakıf medeniyetini korumalıyız. Vakıf tarihi Kur'ani bir hizmettir. Allah Resulünün bir sünneti. Ecdadın büyük bir emaneti. Yine sizleri vakıf tarihi belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Trabzon'un Vakfeci bölgesinden. Vakfedilen maldan kimlerin yararlanacağını, gelirin usullerini, vakfın konusu gibi hususlar dava ile alınan kararla oluşturulan bir belgeye yazılırdı. Bu belgeye vakfiye denirdi. Vakfiye ile vakıflar hukuka dayandırılmış olurdu. Bu belgeler günümüz için çok önemli bir tarihi kaynaktır. Vakfiyeler Allah'a hamd ve sena, Resulüne salat ve selamla başlar, ardından hayır yapmaya teşvik edici, sadakanın sevabından bahseden ayet ve hadislere yer verilir, bazen konuyu daha cazip hale getirmek ve okuyucuya şevk vermek bakımından ayet ve hadisler şiirlerle desteklenirdi. Aslında tüm bunlar hem hukuki hem de edebi bir estetik içinde yaşamanın nasıl da mümkün olduğunu gösterir. Vakıf medeniyeti Trabzon'da bir işte şey yavuzları yetiştirdi. Kanuni'ler Kanuni Trabzon'da doğdu, orada. 18 yaşına kadar eğitimini orada, bu vakıfta sağladı. Yani Hatuniye Vakfı ve onun etrafındaki şeyde kanuni sıfatını, yani onu kanun yapma gücü bu Trabzon'da kazanılmış bir güçtür. Şeyh Yahya Efendi, yani Kanuni'nin e, süt kardeşi, abiydi Şeyh Yahya Efendi, kanuni padişah olunca da Trabzon'dan İstanbul'a gidiyor. Trabzon'da yetişmiş olan bir insan. Yani Trabzon, birçok birinci sınıf dünyada ilkleri gerçekleştiren insanlar yetiştirmiş. Diyelim ki bizim Evliyamız, Evliya Çelebi, seyahatname yazan Evliya Çelebi'den 30 küsür sene önce Menazulul Avalim diye ilk seyahatlarını yazan Mehmet Aşkı'dır, Trabzilli. ve Ve Evliya Çelebi Hazretleri gidemediği, görmediği yerleri Menasul Havalim'den almıştır seyahatnamesine. Yani e, bu trabunun e, o zaman kültürde, medeniyette vakıf medeniyetinde geldiği nokta. Bu konusunda e, araştırma yapan, e, orada çok değerli dostlar, e, ilim adamları, e, Ali Himmet Berki gibi hani e, daha vakıf hukukuna e, vakıf olan, bize eserlerini e, bırakan ee, büyüklerimiz vardı günümüzde de bunlar devam ediyor ee, Nazif Öztürk gibi diğer dostlar hani vakıf üzerine doktora yapan çalışmaları olan vakıflar gelen birliğinde yöneticilik yapmış e, bu işi bilen e, insanlarımız da var inşallah bunun birkaç ayağı olması lazım bir akademik ayağı araştırılması ilmi şekilde ortaya konması, ondan sonra da bugün nasıl olmalıdır? Yani bunun üzerinde de birikim sahibi, bu sahada ehliyetli olan, müttesebatı olan insanlarımızın düşüncelerini bir araya getirip tartışması ve o ecdadın kurduğu şekilde vakıflar kuran, onları yaşatan insanlar. E, millet olarak bizim tekrar ortaya çıkmamız lazım. E, dünyada söz sahibi olmamız, güç sahibi olmamız ancak bu sayede mümkündür. Yani bunun eğer zıttı hareket edersek o vakfın daveti karşısında iki yakamızda bir araya gelmez gelmiyordu. İslam medeniyetinde vakıf mevzusunun bu kadar gelişmesinin en büyük sebebi Peygamber Efendimizin bizzat kendi kurduğu vakıftandır. Medine'de kendisine ait olan hurma bahçesini vakfedip gelirini de İslam'ın acil ihtiyaçları için kullanması örnek olmuştur. Anadolu Selçuklu'nun izinden giden Osmanlı da tıpkı kendinden evvelki gibi vakfa önem vermiş ve sayıyı arttırmıştır. Daha beylik yeni yeni kurulurken Orhan Bey zamanında İznik'te yapılan medrese için Orhan Bey bizzat kendi mal varlığından medreseye vakfetmiştir. Hatta Bursa'da bir zaviyenin vakfiyesinde şu satırlar yer almaktadır. Cami ve zaviyenin tamiri için bazı köyler, han, hamam, dükkan, değirmen, bağ ve bostanlar vakf olmuştur. Fasık kimseler müstesna, mütevellinin müsaadesi olmadıkça, Üç günden fazla kalmamak üzere gelen misafirler kabul edilmek ve yine üç günden fazla kalmak isteyenlere rencide olmamaları için vakfın şartı söylenerek fazla kalmalarına müsamaha olunmaması şartı konulmuştur. Peki hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? O kadar teferruatlı bir liste karşılıyor ki bizi. En mühimlerini söyleyecek olursak, fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak gibi, her günün ihtiyaçları yanı sıra, efendileri azarlamasın diye, kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçilere verilmek üzere, para vakfı yapan hayırseverler. Yalnızca bunlar değil elbette. Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerine mürekkep koymaları için kurulan Mürekkep Vakfı, mumu tükenen öğrencilere mum temin etmek için kurulan vakıflar bulunmaktaydı. Çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar, şehirlerdeki yol ve sokakların temiz tutulması için arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar, Oyuncağa bulunmadığı için arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınması ile ilgili vakıfları tesis edip meydana getiren hayırseverlerin yaptıkları bu kadar da değildir. Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsden yüz meyve ağacının dikilmesini şart koşanlar da vardı. Yeni camide duran neylekler için yılda 100 kuruş yem parası vakfedilmiştir. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin isimlerini bile saymak ciltlerle ifade olunur. Yalnızca bazılarının ismini saymakla yetinelim. Cami, mescit, külliye, medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, yol, köprü, kervansaray, imaret, hastane, kütüphane, namazgah, gasilhane tekke ribat zaviye dergah türbe kümbet çarşı pazar han kışla kale kaldırım miskinhane kalenderhane darül küra darül hüfvas, darül hadis muvakkithane çamaşırhane yağhane mumhane şekerhane demirhane dökümhane fırın tezgah mezba, tophane, güllahane, şişhane, tımarhane, darüşşifa, su yolu, sarnıç, sığınak, kabristan, köşk, konak, meşrutahane, kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczane, mahzen. Vakıf bırakanlar Yaptırdıkları vakfettikleri eserleri geride bırakırken onların korunmasını, kullanmasını, yaşatılmasını istemişler. Bu nedenle geride bıraktıkları eserlerin bir duvarına ya bir dua ya da bedduayı asmayı ihmal etmemişler. Yalnızca halk değil bu geleneği padişahlar dahi sürdürmüşlerdir. Sözgelimi Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı vakfedip cami olarak kullanılmasını istemiş. Bu amaç dışında kullananların yakalarının bir araya gelmemesi noktasında beddualar etmiş. Fatih'in oğlu Sultan 2. Bayezid'in de vakıf bedduası şöyledir. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden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 Bizim o ecdada layık nesiller inşallah oluruz. Onlara layık nesiller inşallah yetiştiririz. Bu üniversiteseleri yeniden ihya ederiz. Yani onları yeniden canlandırıp o hayır kapılarını kapatmamak için gayret ederiz ki bu üzerimizdeki onlar o doğası da üstümüzden kalkar. 1960'lı yılların sonları. Okul yıllarımız Giresun Eski ilçe'si Dikmen Köyü tarihi Bayramoğlu Mahallesi ve Torul kazasına bağlı Trabzon'un mahalle merkezi bugünkü Eski Sokunar Valdesi Bayramoğlu adıyla okula gidip geliyoruz medrese yanında okulumuz medrese yanında duruyor. Bana müdahale edeceğiz mı hala? Oğlum okuldan çıktıktan sonra ayaklarının tozunu sil. Sakın ha evet toz getirme niye hala? Dediğimde oğlum oralar vakıf yeri ve vakıf toprağı getirirsen ocağımız söner oğlum sakın evimize vakıf toprağı getirme bir o rahmetli halam. Ama bu vakıf yerleri camiler hep Allah Allah. harıl harıl Allah. satıldı Allah. ve vakıflar Allah. yok edildi, vakıflar Allah. yok oldu. Tarihi bir belgede geçen şu ifade vakıfların önemini ne kadar da güzel anlatır.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 ...mezarlığa gömülürdü. Osmanlı arşiv belgesi. Vakıflar müessesesi... ...şatı... bir genel müdürlük olabilir, müsteşarlık ama... ...bunun daha üstü olması gerekir. Yani bir kurum vakıflar. Yani e, bunun tamamen özerk olması lazım. Kendine ait... E, bir ciddi bir yönetimi olması lazım. Bunun devletle olan bağı böyle bir bakan yardımcısı seviyesine düşürülmesi son derece yanlış, uygunsuz bir durumdur. Yani bunun bir yökten daha önemli bir kurum olması lazım. Yani üniversiteleri de olan, yani vakıflar her türlü hastanesi, üniversitesi değişik müesseseleri yani şu anda ticarethaneleri, sosyal tesisleri yani birçok kurum ve kuruluşu olan bir e, müessesedir. Yani bunun e, ecdattan gelen vakıflar, yeni vakıflar işte değişik adlarla olan şeyleri var. Yani bu böylesi basit bir kurum değil yani devletin ilgili kurumları arasında olması gerekir yani böyle bir e, bir bakanlığın bir şeyine bağlı olan değil. En azından bir yok statüsünde, yani yokten daha e, üste olması gereken bir kurumdur. Yani bunun özellikle vakıf gayesine, manasına, muhtevasına uygun bir yapıya bürünmesi gerekir. Yani bunu e, ihmal ederek, yani bunu basit bir devlet dairesi, yani orada e, şey haline dönüştürmek e, vakıf ruhuna tamamen ters bir durum. Medeniyetimiz baştan da söyledik, vakıf medeniyeti. Biz bu medeniyeti kaybettik. Bu medeniyeti yeniden kurmak, oluşturmak için de insanımız, her sahada olan insanımız, yani akademisyeninden, bürokratına kadar, iş adamından, köylüsüne kadar el birliği yapması lazım ve bizim ayağa kalkmamız ancak bu medeniyeti yeniden iptal etmemiz de mümkündür. Yani bu hayati bir meseledir. İhmal edilmemesi gereken, gündemimizin ilk maddesini teşkil etmesi gereken bir meseledir. İsmail Bey son cümleleri söyledi. Buradan çağrıda bulunuyoruz Sayın Trabzon Valimize. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Vakfı Kebir'in ve Vakfı Sagir'in şehri emini değil mi efendim? Evet. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vakfı Kebir Belediye Başkanımıza buradan... Trabzonlu yetkili ve yöneticilere ki çok önemli görevlerde bulunduklarını biliyoruz. Onlara da vakıflara sahip çıkmak için yeniden bir kampanya başlatalım diyoruz ve vakıf medeniyetini koruyalım arz ediyoruz. Biz vakıflarla ilgili İsmail Hacı Fettahoğlu ile yaptığımız vakfı kebirdeki söyleşinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.